Herkese merhaba arkadaşlar, bugün 11.02, yani 11 Şubat 2020 iddia tahminleriyle sizlerle beraberiz. Bugün yine 5 tane karşılaşmamız var arkadaşlar, analizini yapacağız. Analize geçmeden önce dün videomuzda belirtmiş olduğumuz maçlarımız başarılı bir şekilde geldi, değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Galatasaray-Alanya Spor maçına ev 1.5 üst bahis almanızı önermiştim. 1.70 orandan başarılı bir şekilde geldi. Bonnur ve Brug maçı ertelendi biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz hıslandırayan. Young Boys Lausanne maçına arkadaşlar. Bir bir yani birden bir alabilirsiniz bir 65 orandan onu da değerlendirebilirsiniz demiştik ee, yine başarılı bir şekilde geldi ve Nimes Nice maçı hem karşılıklı gol varımız geldi iki buçuk üstümüz geldi ve bir 55 oran arkadaşlar ee, başarılı bir şekilde geldi yine free mod ama Sondriski'ye maçı buçuk üstüne karşılıklı gol varımız geldi. Bu açlarımızı bir önceki videomuzda paylaşmıştık. Şimdi arkadaşlar. Ben sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ben daha evvel çekmiş olduğum oranlarla ilgili. 2-3 gol bulma taktiği ile ilgili bir video hazırlamıştım. Onu izlemenizde yarar var. 2-3 gol taktiğimiz çok güzel işliyor arkadaşlar. Bakın 4 maçta 3 maçımız başarılı bir şekilde geldi. Onları hep analiz ederek, takip ederek bulabiliyoruz. Çok basit aslında. Yine dün aynı şekilde kapanış. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Kapanmış oranına göre üst bulma taktiği. Bu taktikler çok çok çok değerli. Bakın Toplam oran 16. Bu taktikleri uygularsanız başarılı olursunuz. 8'de 8 yakaladım dün mesela. Bunların arasında SAK var, PAKSİ maçı var, 130 Bakın 1.55'ler e, tabi tabii onun bir püf noktası var. Şu anda video e, hazırlıyorum onlar için. Tabii ki sizden gelecek destekler doğrultusunda. Yine Nimes Nice maçına frem fremat Amak maçı Servette Lugan Gallen pardon Dugan diyor. Galen maçına yine 2.5 üst 1.35 oranından City, Manchester City maçına 2.5 üst Aarhus Copenhagen 2.5 üst ve bunlar genelde 3.5 üst biten maçlar arkadaşlar. Yani 3.5 üst oranı da 1.90'a yakındır. Celtic maçına da ben 2.5 yalnız bültene almamıştım ben bunları. Sadece takip amaçlı. Bugünkü maçlarımıza geçelim. Hemen vakit kaybetmeden. Riskli bahislerimiz var. Eee... Onları tabi vermeyeceğim. Biraz riskli olduğu için videomuzda paylaşmayacağız. Bugün 5 tane güzel maçımız var. İnşallah yine başarılı bir şekilde gelir. Evet ilk maçımızla başlayalım arkadaşlar. 1.55 1.55 bu birinci maçımız arkadaşlar. 1.55 3.23 60 oranı var açılış oranı. 1.55 3.23.60 ilk maçımız. Evet karşılıklı gol var. Ve üste gidecek bir maç arkadaşlar. Ya yani üstünü üstüne güveniyorum bu maçın. Çünkü açılan oran üstü gösteriyor. Tabi dileyen karşılıklı gol varını alır. Dileyen üstünü alır. 1.55 oranı karşılıklı gol var oranı. 1.55 üst oranı. Bu maçımız saat 18:05'te başlayacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nden. Al-Ettifak Abha kulüp. Maçı. <gülüyor> İlk maçımız bu şekilde arkadaşlar. ikinci maçımıza geçelim hemen. Yine bir 55, 33, 35. Oranları değişti biraz. Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz başka bir maç. Şöyle. Bunlar kupa maçları arkadaşlar. Kupamaçlarımda biraz ee, risk var öyle söyleyeyim ve bunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere verdiğim 5 maçı tek kuponda değerlendirmeyin ikişer ikişer pound bin yapabilirsiniz bu maçları Belçika kupasından saat 20'de başlayacak arkadaşlar Gent Charleroi maçı iki buçuk üstünü güveniyorum ben. Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Açılış oranı 2.5 üstü gösteriyor. Arkadaşlar yaptığımız analizlerde onu gösteriyor. Hem karşılıklı gol var hem üst. dileyen bu maçın birden birini alır. Dilyen maç sonucunu alır. Maç sonucu 1. 1.55 yapıyor. Tabi kupa maçları olduğu için kestiremiyorsunuz. Neyin ne olacağını kestiremiyorsunuz bassine yönelmemenizi öneriyorum bu maçta da karşılıklı gol var ve üst bekliyorum tabi dileyen hani oran arttırmak isteyenler şunu da yapabilir mesela 1 ve iki buçuk üstünü alabilir bu maçın bir ve iki buçuk üst oranı 2.10 ya da ev sahibinin iki gol atarına girebilir 150 oranda dün mesela Galatasaray e, herkesi yatırdı ama bizim aldığımız tercih 1.70 oranda bize kazandırdı arkadaşlar. Tercihler çok önemlidir. Taraf bahsi biraz riskli ve sıkıntılıdır. 3. maçımıza geçelim. 3 10 3 11 80 Bu maçımızda Konya Beşiktaş maçı. Evet karşılıklı gol var ve üste yakın bir e, oran açılmış arkadaşlar. Tabi birkaç gün önce bunlar karşılaştılar. Bu iki takım karşılaştı. Ben bu maça farklı bir e, bahis aldım arkadaşlar. sonu 2 aldım. 1.80 orandan değerlendirebilirsiniz. Bu maçı da güveniyorum yani bu maça. Hani güveniyorum derken Bülten'de bulunan diğer maçlara nazaran buna, bu maça daha çok güveniyorum. O bakımdan söylüyorum. Zaten 242 maç oynanmış ve 75 maç bakın 75 maç 2'den 2 bitmiş. 12 maç 1'den 2 bitmiş. Ya bunları da alabilirsiniz ama ben taraf bahsini aldım. Maç sonucu 2 Bir sonraki maçımıza geçelim. Hemen 2.70 2.75 2 oran. 2.70 2.75 2 evet. 2.75 2 Bu oran biraz sıkıntılı. Ama biz aldık yine. Yine karşılıklı gol var. Beklediğimiz bir maç ve maç alt bitebilir arkadaşlar bu maç. Bu maçımız alt bitebilir. Buna biz 2-3 gol tercihini aldık. Yani 2-3 gol tercihi 165 65 Danimarka Kupası ve Jleranders maçı arkadaşlar. 2-3 gol oranı 165 Dileyen karşılıklı gol varını alır. Dileyen 2-3 golünü alır. Tabi bizim tercihimiz 2-3 gol. Zaten maç 2'den da bitebilir onu da sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz. Tabii kupa maçı olduğu için biraz sıkıntı önermiyorum. Dileyen karşılıklı gol varını alır arkadaşlar 1.75 oranda. Evet, 1.75 oranı var. Dileyen benim gibi 2-3 golünü alır. Yani biliyorsunuz 2-3 golde biraz ee, başarılıyız. Yani biraz değil, çok başarılıyız. %80, %90 gibi bir başarı oranımız var. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız. 1.85-3.2.75 1.85-3.2.75 Şili Premier League'den Santiago Concepción maçı. Evet gördüğünüz gibi yine karşılıklı gol var ve üst bitecek maç. Ben bu maçın üstünü aldım tabi. Siz de benim gibi düşünüyorsanız bu maçın üstünü değerlendirebilirsiniz. Üst oranı 1.55. 5 maçımız bu şekilde arkadaşlar. Aralarından dediğim gibi sizin de bültende bulunan maç güvendiğiniz bir maç varsa ekleyebilirsiniz. Bu maçlara güvenmiyorsanız bunları eklemeyebilirsiniz. Aklınıza yatmayan maçı eklemeyin arkadaşlar. Ve hepsini aynı kuponda kullanmayın. Kullanmamanızı öneriyorum. Şimdiden hepimize bol şans diliyorum. Bol kazançlar.